Ayağımda cizma, elimde çubuk. Korkuyoruz ha abi. Önümde geliyorum, yanımdan geliyorum peşimde. Çok tehlikeli ha, ba, ba. Inan, bak, bu yola çok güzelidir, tehlikeli. Köylere bir de olur. geliyor değil mi ha. bu, evlere ha. de geliyor. Tabii tabii, evlere gidebiliriz. Evet. Burası çok tehlikelidir. Tehlikeli, valla bu buraları bir gezemiyoruz. Valla biz de bir sırtın başına çıktık ama biz valla de korkuyoruz. Valla Kalker Edo'da Bak bak bak bak asfaltta bir ilan var bak. Engerek ilanı bu. İlk kez görüldü. Olsun. Siz var? Bizme gel. O bize bakıyoruz. Engerek yılanı, ilk kez yakalanan engerek yılanı burada. Hı, Biraz yürüsün de. Girdim, Ama yürüdü mü yani o şey? Ha bak. Müthiş bir. Şey engerek yılanı. Şey şey. Tamam. <gülüyor> tamam, çok güzel. Vurmamcak. Çekiyor Vurma musun? Kaçardı. Çekme işte. şu anda eli hazır bekliyor. ha. Tabi tabi, birisine atacak kendini ha. Çünkü can özsü. Engerek yılanı, karısın kazman içerisinde. Aras kenarında evet. özellikle yaklaşan ve Çışıyor, bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu yılan engerek ilanına benziyor. Bu çok zeherli ilanlar, engerek ilanı. Bak şimdi tutaklım gibi zehri töktü hemen hali. Bizim buralarda bu çarralarda çok var. Bu Aras, kenarında Aras kenarından politisyon. bulunuyor. Devamlı çok var. Baksana için Gütörecen başka yerde girer şeyleri var. Evet. evet. Engerek ilanı çok bunlar. On beş gün önce bir tane büyük ilan yakaladık, bu bu onun yavrusu gibi olabiliyoruz, az önce yavrusu oluyor. Piton yavrusu gibi büyüktü değil mi? Büyük, çok büyüktü. Çok Kaç metreydi büyük. mesela? He? Kaç metreydi? En az bir buçuk, iki metre yakın. Üç de var. Üç metre vardı değil Üç metre 3 de olabiliyordu yani, 3, öyle bir, bir, büyük bir ilan. Fotoğrafı vardı. Fotoğrafı, Fotoğrafı vardı. da, da vardı. Var, Aa Ondan sonra biz o ilanı yakaladık, köpeği de beraber, Aslında köpek yakaladık şey. önce biz de köpeğe yardımcı oldu, yakaladık. Evet. He. Onu yakaladı bıraktı geldim işte. Bu engerek yılanı. Bu. Şu an. Şu kurgulana bakın, arşına evet, evet, bakın. Ya. Engerek yılanı bu. Ben böyle ilk kez gördüm ha. Yakaladığım gibi cisnama hemen dişini batırdı. Zehrini tükürdü. Bakmıyordun. Ben diş ezmesi almış kortum. Zor da. He. Yüzünü ürtmüş ha şu anda. Hı. Hmm. Dur, dur. Dur, dur. dur abi. Dur bela şapsa ben çekerim. Dur. Bir gel eller vururdu yok. Engerek yılanı. Bu köyde sürekli olan bir yılan Abi, derbe, ki araz kenarında çok... yapılan bir yılan, engerek yılanı. Verme derecede yılanı. çok oluyor. Yaklaş, yakın çek. Yaklaş, Aa, yakın yavaş, çek. Yaklaş, yaklaş, kurma ya. Yakın çek, fotoğrafı yakın çek. Biz buradayız zaten. Bu hayvan nasıl saldırıyor ya? Abi, Nasıl saldırıyor? Şunu Evet. Abi de ki sürekli böyle burada var bu yılanlardan sürekli değil mi? Var, sürekli. Aşın, sürekli var, sürekli. Araz araz boyu, yol boyu, arastrağında hepsi var. Hafta çok hafta önce var. Çok bir var, bir çok. Büyük bir tane geliyor. Sen çek bu telefonu. Bu engerek yılanı. Bu bir, şey yutmuş. Ya, bir, şey, bir, bu, bir şey yutmuş. Bu bir şey yutmuş, yutmuş. Ne saldırıyor bu deri? Değil, bu bir şey yutmuş. Sızmaya geçsek ama tutarız ya. Sızma var abi, dur. Vurma. Çubukla atada doğru git. Vurma. Yok bu şey yakalanır bu ya. Çabuk yakalanır. Yakalanır. He. Ben... Dur. dur. Vurma. Vurmam canım. Dur. Hop, açtın benim. İki kuşum. Bu en engelektir benim. Çok kötü. Can açtır abi, öyle kolay mı? Yine, nasıl izleyin, bir kere de güleyin. Hah. Bak, beviz. Hah. Ha, ha. ha. ha. Ben kusabım. Benim ben fotoğrafını çeksin, yaklaşsın. Böyle oldu. Ne yapayalım biz? Eee, nasıl kaldı ben? Derimendere, köyü Fahrettin'i sağır. ne amca sen o kocaman o piton gibi yılanı nasıl e, gördün? O yılan, biz burada Jans Topramı'ya geldik. Önümüzde bazı bir ilan gitti. Aktı. Elazığ'da oturduk gibi yarım köpek vardı. Köpek ilana saldırdı. Köpek ilanı yakaladı. Birbirine biraz çok uğraştılar. Biz, Siz kaçtınız mı İlan biz kaçtık Biz kaçtık biraz ona girdik. E, ya yerde yeni şaşağıydı. Bak, Kaçtılar canım. Baktım ki köpek ilanı beleş almış. Köpek de kaybolmuş. Şimdi köpek bulamıyoruz. Köpek de gelmiş kaybolmuş. İlanı burada gelsin bakın ilan ölmüş. İlan ölmüş, ilan 3 metre yakında var ya, yani ama 3 metre var ya, aşağı yukarı. Bocaman bir ilandı. Ben 62 yaşındayım, o gün bugüne kadar böyle ilan görmemiştim bizim bu Değirmen Dere Ben Değirmen Deri köyü muhtarı. Bu, biz burayı Tapataya mevkisi diyoruz. Bu Tapataya mevkisinde ilanlar çoktur. Geçen o ilanı ben şeyde gördüm, fotoğrafını gördüm. Gerçekte ben de korktum yani. Çok büyük ilanlar var bu mevkide büyük ilanlar var bu tek değil yani bunun işi de vardı şimdi kesinlikle biz korkuyoruz yani buralara gelmiyoruz daha önce de bu kadar büyük bir ilan gördün yok ben görmedim ben hayatımda öyle bir ilan görmedim ben sadece bir şeyde, ben gördüm. Bir şeyde, bir şeyde gördüm fotoğrafını gördüm. gördüm ben az önce gerek ilanı da gördüm az önce yine gördüm onlar ufak, onu da ufak, ufak. Da gördüm ufak. bunlar yavru olmaz bunlar peki Hı. amca sen niye böyle çizmeyle geziyorsun ben de? sormak isteyim ama biz çağır sürlemaya geliyoruz Ardaz Kırağan'dan bu yılanlar olduğu için ayakkabıları gezemiyoruz çizme sağlam olur ilan daha... her an ısırabilir. Az önce zaten engerek yılanı bir he, e, he, saldırdı. He, saldırdı he, bana. Cizme, cizme, cizme. Dişlerini cizmeye batırdı. Sen gördün mü? Ben de gördüm. Evet. Ha. Onun onu için biz böyle şey yapıyoruz yani. Öldürmüyorsunuz değil mi yılanları? Yok öldürmedik. Evet, Saldırdık. Güzel işte. Ondan cizme var ya. Valla valla hüküm. iş başındasınız herhalde. O valla iş başındayım. Çabuksuz gezemiyoruz. Cizmesiz gezemiyoruz. Bak sen çalı sulayarak korkuyoruz. İki arkadaç yalnız bir arkadaçtan gezemiyoruz. Yani tek bahçeyi sulamıyor. Tek bahçeyi sulamaya çıkamıyoruz. Bu sene zorundaydık. Bu sene çok yılanlar <gülüyor> var. <gülüyor> Adem'e siz de gördünüz burada. Siz suyun içi yanında mı yılan öldürdünüz? Sükelerde, sükelerde. Hayır bir bahçeyi sularken. <gülüyor> Yok öldürmedim, saldım geçe. Bak aynı, bak. aynı rengi, aynı, bu, aynı, bu, aynı, aynı, aynı rengi. Ha bu da ha. engerek. Ha. Bu engerek yılanı bak. Efendim evet Bak. bu en gerek Evet evet, evet da, şey yapıyor, taşın dibine giriyor. Evet taşın dibine daha giriyor, daha giriyor. Şey Bak, ta yani. Bak. <gülüyor> tamam tamam evet taşın ha. dibine giriyor. Allah onun belasını versin. Bu Aras Nehri yakın olduğundan dolayı değil mi? Aras'a bir sene yağmur da yok. Hep suya iniyorlar. Ne, ne yapıyorlar bilmiyor. Bu sene çoktur. Evet. Bu sene çoktur. Öldürmüyorsunuz ha. herhalde. Yok öldürmüyoruz ya. Salgı gidiyor. Değerliyiz. Değerliyiz. Öldürmüyoruz. Değerliyiz. Evet. Ya. Bu ikinci oldu. Demin asfatta saldırmıştık size. Ha. Gel hadi içeri şey başa. Harasın. Biz burada bunlar zaten biz bunları vuramıyoruz bu ilanları. Bu ilanlar, bunlar koruma altında zaten. Altınlar, koruma altında. gerek yok yani. ilanlar biz elemiyoruz yanıt aslında. Biz de sonra araza iniyorlar. Hava sıcak. Araza iniyor. Hep kırdada yaşamıyor. Şimdi araza çekiyor ilanlar. Evet bahçeniz de burada. Köyde. Bahçe burada. Her, her taraf da var. Biz korguza başa gelemiyoruz. Çobuzsuz gezemiyoruz. Gizmasız gezemiyoruz. İddia ki tedbirli gidiyoruz, geziyoruz. Şimdi çubuksuz ayakkabı ile şu oldu mu? Tehlikelidir. Valla ben biraz daha önce Çavuş Kulabı'ya geldim. Aynı bunda büyük bir ilan. Ayağım E bak, Oğulları da sarı diyor. Evet. Yine iş başındasınız herhalde. Valla iş başındayım. Çobuksuz gezemiyoruz. Cizmasız gezemiyoruz. Bak şu Çavuş Sülü'yle korkuyoruz. İki arkadaş, yalnız bir arkadaş tek gezemiyoruz. Yani tek bahçeyi sülemiyoruz. Tek bahçe sülemek çıkamıyoruz. Bu sene zulümdür, bu sene çok yılanlar var. Ağabeyin ilanı odaların yakın değil mi?